Sevgili izleyiciler, Gençler Birliği sağ kanata takviye yaptı. Sinti Yavuz Halali transferini de e, hatta Metin Diyed'in kendisi duyurdu röportajında. Kendisi sağ kanatta yer alıyor demiştik. Berçava takımından transfer oldu. Kendisi İsrail asıllı bir oyuncu. 30 yaşında Gençler Birliği sağ kanadında artık İsrailli oyuncu Sinti Yavuz Halali'ye emanet olduğunu söyleyebiliriz. 1.67 boyunda kendisi... Sağ kanatta oynadığı gibi 10 numara ve orta sahanın sağında oynama gibi meziyetlere sahip Gençler Birliği bu transferi gerçekleştirdi. Henüz duyurmadı ama ilk olarak Klaspor TV'den duymuş olacaksınız.